Rasyonel üsleri kullanarak verilen ifadeyi yeniden yazınız. Elimizde 5a üzeri 4 çarpı b üzeri 12'nin dördüncü dereceden kökü var. Kökü ifadesi var. Burada esas fark etmeniz gereken şey şu. Bir sayının dördüncü dereceden kökü demek, o sayının bir bölü dördüncü kuvveti demektir. Genel olarak mesela x'in eninci dereceden kökü demek şu demektir x üzeri 1 bölü n demektir. Burada bunu uygulayabiliriz çünkü tüm bu ifadenin dördüncü dereceden kökü şuymuş. 5 a üzeri 4 çarpı b üzeri 12 üssü üzeri 1 bölü 4. Ve biliyoruz ki eğer ifadeleri çarpıp çarpımın kuvvetini alıyorsak bu her bir terimin kuvvetini alıp sonra çarpmak ile aynı şeydir. Bunu yapalım. Evet, bu ifadeyi 5 üzeri 1 bölü 4 çarpı a üzeri 4 üzeri 1 bölü 4 çarpı b üzeri 12 üzeri 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. 5 üzeri 1 bölü 4 kaç eder bilmiyorum. Bu şekilde bırakabilirim ama bu sadeleşmemiş hali. Ya da 5'in 4. dereceden kökü olarak yazabilirim. Evet, gelelim a üzeri 4 üzeri 1 bölü 4'e. Eğer sayının kuvvetini alıp sonra tekrar kuvvetini alırsanız, bu a üzeri 4 üzeri 1 bölü 4 ile aynı şey olur. Bunu yazalım şimdi. a üzeri 4 çarpı 1 bölü 4. Son olarak da burada da aynı özelliği kullanıyoruz değil mi? b üzeri 12 çarpı 1 bölü 4. Sırayı değiştireceğim. Şimdi elimizde 5'in dördüncü dereceden kökü ve de a üzeri 4 çarpı 1 bölü 4 var. Zaten 4 çarpı 1 bölü 4, bu ne etti? a üzeri 1 olur. Bu da za zaten sadece a demektir. b üzeri 12 çarpı 1 bölü 4. 12 çarpı 1 bölü 4 netti ne 3. Demek ki bu da b üzeri 3, yani b küp oldu. Yani sonuç, a çarpı b küp çarpı 5'in dördüncü dereceden kökü buymuş.